Merhabalar. Bu videoda hızlıca Winchil Prediction modülünden bahsedeceğim. Nasıl kullanılır, size ne kolaylıklar sağlar bunları kısa bir videoyla göstereceğiz ve bundan sonra diğer videolarda da diğer modüller için bu şekilde kısa videolar olacak. Şimdi sadece Prediction aktif ettim. Ekranda Prediction aktif ettikten sonra ya da herhangi bir modül aktif ettikten sonra her zaman bir üst panel, bir alt paneliniz oluyor. Üst panelde ürün ağacı, alt panelde de hangi montaja ya da alt montaja tıkladığınız ya da kompleye ya da alt kompleye tıkladığınıza göre onun altında ilk parçalar oluyor. Mesela ben burada motherboard'a tıkladığımda 4 parça altta da aynı 4 parça. Daha sonra bunları yukarıdan tek tek seçtikten sonra aşağıda prediction datalarını e, stres değerlerini doldurmamız gerekecek e, aynı şekilde mekanik komponentler için de burası aynı şekilde yani mekanik ya da elektronik sistemler için bu analizi yapabileceğiz e, Arayüz tamamen konfigüre edilebilir işte fader rate mtbf vesaire hepsi burada yukarıda yazacak hesaplardan sonra aşağıda da her bir komponentin e, Bizim girdiğimiz verilere göre e, prediction bilgileri yazacak. E, şimdi e, bize ne gibi kolaylıklar sağlar? Öncelikle en güncel kütüphaneler e, elimizde olacak. Bu en güncel kütüphaneler neler? Şöyle gösterirsek bu rostlar diye. izliye. Prediction parts altında, şimdi sırayla göstereceğim. Prediction parts altında yaklaşık 500 bin adet güncel parça kütüphanesi. Bunlara göre, bunlar elektronik parçalar bu arada. Bunların burada parça numaraları yazıyor. Siz bu numaralardan herhangi birini yazdığınızda gelip bu kütüphaneden arayıp zaten parçayı oraya buluyor ve data sheet giriyor. Daha sonra yine en güncel mekanik parçalar için olan parça kütüphanesi NPRD 2016 içeride mevcut. NPRD'ye girdiğinizde search dediğinizde 264.000 e, sonuçta burada buldu. Bu 264.000 NPRD parçası da işte burada e, birçok kategori ve kategori var. Bunlara göre seçip gene e, sağ tarafa ürün ağacımızı bomumuzu atıyoruz. O şekilde hesaplıyoruz. Daha sonra en güncel elektronik e, kıl parçal bir database olan EPRD 2014 yine e, programın içerisinde var. 14.000 tane elektronik parça kütüphanesi burada var. Yani yaklaşık 750-800.000 kadar parça verisine ulaşacaksınız. Peki bu parça bilgileri nasıl geliyor? Mesela prediction parça geldim. Şuradan bir parça bulalım. Mesela bir entegre devre. 74LS9014. Siz Excel'den toplu olarak import yapacaksınız. Ben bu işlemi yapmayacağım ama import yaptığınızda önemli olan part number'ı doğru yazmak. Mesela... Ee, siz import yaptığınız part number 74 ls 9014'ü yazdığınızda o e, parça kütüphanesi içerisinden bunu bulup e, tüm part classification, kategori, sub kategori bilgilerini kendisi otomatik olarak dolduracak. Asıl önemli olan zaten bunları doldurmak. Mesela biz burada general, entegre devre ve logic olarak bunu girdik ve altında prediction datada da otomatik olarak buradaki verilerin hepsi geldi. Tek yapmam gereken operating power girmek. Ee, bu şekilde bu parça kütüphanesinden hızlı bir şekilde ben e, tek bir import işlemiyle bütün ürün ağacımı dolduracağım. Sadece birkaç veri girip Buradan calculate'e basmak kalacak. Calculate'e bastıktan sonra da... Mesela yapalım bir tane işlem. Calculate yaptık bunu. Evet. İşlem tamamlandı. Bu da failure rate, mtbf bunları hesapladı. Burada ekranda zaten görüyorsunuz. Daha sonra buradan hızlıca kendiniz için konfigür ettiğiniz rapor formattan alabiliyorsunuz. Mesela ben şöyle bir örnek göstereceğim. Evet, bu şekilde hızlı bir şekilde bunu pdf'e alabileceğiz. E, aynı şekilde o mesela ürün ağacı raporuydu. Burada tekrar bir de parçaların detaylı raporlarına da ulaşabiliriz. Onu göstereyim. E, şu şekilde sayfa sayfa her bir ürün ağacı altında ki parçaları mesela sizin 100 tane komponentiniz varsa bir kart üzerinde 100 komponentin tek tek failure rate bilgileri e, verdiğiniz buradaki Environment ve Temperature değerleri birlikte burada hesaplanmış olacak. Faded Rate MTBF'i böyle hesaplayacağız. Ee, daha sonra yazılımı tabii en güncel versiyonu kuracağımız için en güncel Handbook'ların hepsi burada. En güncel kütüphanelerin hepsi burada olacak. Yani hem Handbook'lar hesaplama modelleri hem de az önce gösterdiğim o 750 bin 800, parça, yani 800 bin parçalık kütüphane içeride gelmiş olacak. Bunun dışında Prediction tarafında Drating library'ler var. Mesela rating'e geldim. Create file dedim. Ee, bu elektronik e, tarafta kullanılan bir özellik yine. Şurada gördüğünüz rating kütüphaneleri e, geliyor olacak. Mesela bir tanesini aktif ettiğimde. Artık hesaplama yaptığımda oradaki rating faktörlerine göre e, sistemi analiz edecek ve işte overstres değerler varsa artık bize buradaki D rating kütüphane, buraya eklemiş olduğum D rating standardına göre bu işlemi yapmış olacak. Ee, evet, genel olarak prediction kısmı bu şekilde. Yani i̇ki panel arasında çok hızlı bir şekilde datamızı import edip sadece e, birkaç veri doldurduktan sonra calculate basıp e, az önce gösterdiğim raporları ve şu şekilde grafikleri e, olarak işimizi hızlıca halledeceğiz.